Merhabalar, pazarın eğlenceli videosuna hoş geldiniz. Hıçkırık. içkırık bazen çok ciddi durumlara yol açabilir. Her türlü manevraya ve ilaca karşı uzun süre devam edebilir ve insanları sıkıntıya sokabilir. Peki içkırık nasıl tedavi edilir? İlaca başvurmadan önce, ki ilaç her zaman için yararlı olmayabilir, bir takım manevralar yapılır. Bu manevralar genellikle Valsalba manevrası adı altında ilk sırada yer alır. O da nedir? Derin bir nefes alırız, o nefes aldıktan sonra içimizde tutarız ve ıkınmaya çalışırız. Veya göz çukurumuza masaj yaparız veya şah damarına masaj yaparız ki ikisi de biraz sıkıntılı durumlara yol açabilir. Peki kesin olarak hıçkırık nasıl ortadan kaldırılır diye soracak olursanız, daha 1980'li yıllarda bir doktor bu konuda kendi deneyimini ortaya koymuş, üstüne üstelik bu deneyim daha sonra 4-5 defa daha tekrarlanmış ve makalelere konu olmuş. Olay şu, hıçkırığı dijital rektal masajla yani makattan parmak masajıyla tamamıyla sonlandırmış. Peki bu nasıl oluyor? Şöyle oluyor, belki durumun ciddiyeti nedeniyle hıçkırık birdenbire durabilir, doğru. Fakat bunun altında yatan etken vagus siniri. Biliyorsunuz en uzun, en baba sinirimiz vagus. Bununla ilgili de bir videom var. Vagus, harekete geçerek diyaframda oluşan hıçkırığa neden olan ...bu şiddetli kasılmaları ortadan kaldırıyor. Şaka bir yana... ...gerçekten... ...vaka takdimlerine baktım... ...vaka takdimlerinde... ...bir kez değil... ...iki defa... ...ciddi hıçkırık krizlerine giren hastalarda da... ...bu dijital masajla... ...hemen şikayet ortadan kalkmış. Evet... ...pek insana cazip gelmiyor... ...erkeklerde biliyorsunuz... ...prostat muayenesinden mümkün olduğu kadar kaçarlar... ...çünkü sebebi de bu muayene şeklidir... Ama bu da sadece herkesin uygulabileceği bir şey değil tahmin edersiniz. Evet, değerli vaktiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.